Merhabalar. Adım Sinan Çelik. SİİHİT Fıstığı işleme Sanayi Ticaret AŞ'de e, tesis yöneticisi, işletme müdürüyüm. 5,5 yıldır yaklaşık bu işletmede işletme müdürlüğü yapıyorum. Bu işletmede siirt Fıstığı'na yapılabilecek bütün işlemler aynı işletmede entegre bir şekilde yapılabilmekte ve sürekli kendini geliştirerek bu işletme devam etmekte. Biz bu işletmede hem siirt fıstığına hem siirte faydalı olabilmek adına proseslerimizi geliştiriyoruz. Bunlar ne? Fıstığın ayıklanması, fıstığın kavlatılması yani soyulması, yaş kabuğundan ayrılması, fıstığın paketlenmesi ve bunların kalite şartlarına göre dünya standartlarında yapmak için çaba vermekteyiz. Ve bunu en iyi şartlarda yapıyoruz. Çünkü siirt fıstığı bunu hak eden bir ürün ve bu fabrikada bunu yapabilecek bir tesis. Üreticiden fıstığımızı alıp işleyip Dünyanın dağıtabildiğimiz her noktasına fıstığımızı dağıtıyoruz, gönderiyoruz. Bu tesisin bir örneği Amerika'da, bir örneği İran'da var. Dünyadaki en büyük, entegre olarak en büyük 3 tesisten biri. Bu tesis sayesinde çeşitli kalite belgelerini aldık ve uluslararası standartlara göre ürünümüzü işleyip, paketleyip yurt dışına gönderebiliyoruz. Çin, Almanya, Belçika, Romanya, Avustralya gibi ülkelere gönderdik ve şu an görüşmelerimiz devam etmekte. Sezonda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten amacımız da Sirt fıstığını, bilinirliğini arttırıp dünyaya tanıtmak. Dünyada yerini daha da sağlamlaştırmak. Sirt'ten adıyla Sirt ismi kullanılan bir markayla e, raflarda yerini almış durumda. Türkiye'nin her yerinde bu ürünümüzü görebiliyoruz. Evet bir dünya markası oldu şu an için. İstenen her şartta, her boyda, her ebatta Sirt fıstığı sunabiliyoruz. Fıstık üreticilerine tavsiyemiz şu gönül rahatlığıyla fıstıklarını buraya getirebilirler. Fıstıklarını en iyi şekilde işleyip yıl boyunca senelerce emek verdikleri ürünlerini yurt dışında, dünyada akıllarına gelemeyecek yerlerde görebilirler. Bizim markamız adı altında kendi Emek verdikleri, alın terini akıttıkları ürünlerini dünyanın her yerinde görme imkanına sahip olacaklar böylece. Ürünlerini getirdikleri gün paralarını alıp emeklerinin karşılığını terleri soğumadan, terleri kurumadan kendilerine vererek ürünlerini satın alıp hak ettiği bir şekilde işleyip, hak ettiği değeri sahip bir şekilde yurt dışına ve yurt içine gönderiyoruz, dağıtıyoruz. Merhabalar e, ben Erol Avcı, e, SİİRT Fıstığı İşleme Sanayi Cahit Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Firmamızı uluslararası düzeye taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Büyük aşamalar kaydettik, SİİRT Fıstığı'nın tanınırlığını sağladık, SİİRT Fıstığı'na ayrı bir kalite getirdik. Avrupa'daki zincir marketlerle de görüşmelerimiz var ve inşallah önümüzdeki e, sezonda da e, markalarımızı Avrupa'daki ve dünyanın farklı ülkelerindeki değişik marketlerin, zincir marketlerin raflarında da görebileceğiz. Şimdi e, pazar konusunda bizim herhangi bir problemimiz yok. Her pazara ulaşabiliyoruz. E, bizim e, üreticilerden, e, bizi bilen, e, biliyor zaten üreticilerimizin çoğu ürünü kendi getiriyor. Farklı illere ürün göndermeyi tercih eden üreticilerimiz de var. Bu siirt için bir kazanç değil. Aksine siirtte kalması gereken... E, Kazancın, paranın başka illerde kullanılmasını sağlıyor ve siirtin ticaret hacmini küçültüyor. Fakat bu ticaret Siirt'te özellikle bizim işletmemiz üzerinden yürürse hem siirtin ticaret hacmi büyüyecek ve istidama da daha fazla katkı sunulmuş olacak.